Merhaba arkadaşlar Hepsi Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bilecik Osmanlı Eşvâl'da sular içme tesisindeyim arkadaşlar. Yani burada konaklama alanları var bildiğiniz gibi. Bugün size Bilecik'i yani tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yukarıya doğru dağlık alanları olan bir yer. Şöyle çardaklar filan ne var. Bunu tabii ki tesisde olan şeyler. Bilecikte başka önemli şeyler de var. Onları da size hep göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak adı üstünde şifalı sular içme tesisi dedik arkadaşlar. Cidden şifalı suları var arkadaşlar. Ve denedim cidden oldu arkadaşlar. Onları hemen birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel havalı bir manzarası var. var. Bu testine ait olan bir şey arkadaşlar. Şimdi videoyu burada durdurup arkadaşlar size şifalı suları göstereceğim. Evet arkadaşlar, şifalı sular içme testine geldim. Şimdi size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ben mide olan sudan içtim arkadaşlar. Benim birazcık midem ağrıyordu falan. İşte böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Cidden ama işe yarıyor arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz ben denedim tatlar da çok değişik arkadaşlar Mide suyunu mesela sadece denedim ben dediğim gibi birazcık midem bulanıyordu Tuzlu arkadaşlar biraz tuzlu Ama onun dışında bir sıkıntısı yok arkadaşlar tamamen doğal sular Klor filan ne var bir onun için Arkadaşlar dediğim gibi suların ne işe yaradığı açıklamalar filan ne yazıyor orada şu an ee, buraların birkaç yerleri var arkadaşlar. göl falan nehir. Oraları göstermeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bileceğin ee, nehir yeri var arkadaşlar buradayım. Burada balık filan da arkadaşlar herhangi bir ücrete tabi değil arkadaşlar ancak oltanızı kendiniz getirmeniz gerekiyor arkadaşlar yemi de tabi ki şöyle göstereyim size cidden arkadaşlar bilecikte de arkadaşlar çok nasıl desem çok sıcak arkadaşlar yani herhangi bir şekilde neredeyse yani pişmenizin bir ne arkadaşlar hiç ihtimali yok derdekse geceleri bile yani o kadar soğuk olmuyor arkadaşlar Ama yani sıcak bir yer arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada videoyu kesiyorum Yarın arkadaşlar birkaç yerini gezeceğim buralara Yarın görüşmek dileğiyle Merhaba arkadaşlar Şu an türbedeyim Şöyle göstermek istiyorum böyle arkadaşlar şimdi içeriye gireceğim içeride devam edeceğiz Şöyle AIP'lerin mezarı var böyle mi? oğlu Osman Gazi var kabre. Böyle işte arkadaşlar Ertuğrul Gazi var, şurayı İçeriye <gülüyor> içeriye girilmesi yasak. <gülüyor> Arkadaşlar Şeyh Heydebali'nin de e, türbesi var ama onu geçtik. O yüzden burayı çekiyorum. Gördüğünüz gibi kalabalık bir yerdeyim. Birazdan size Ertuğrul Gazi'nin de mezarını göstereceğim. O tarafa gidelim. Ne evet, tarafa gidelim? Evet arkadaşlar Torul Gazi'nin Kavri'ni de göstereyim size Yani arkadaşlar burası böyle Gördüğünüz gibi Söğüt'teyiz bu arada o da Geçende Osmanlı'yende izledim mesela Şu anda da Söğüt'teyiz Kalabalık ve Güzel arkadaşlar Yani ben buraya ilk defa Geliyorum ve cidden güzel Böyle arkadaşlar Neyse arkadaşlar videoyu burada kesiyorum arkadaşlar zaten görmeniz gerekeni gösterdim biraz daha yeniden beraber olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. <gülüyor> ben de iki gün sonra filan İstanbul'a gideceğim. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben İstanbul'da olacağım arkadaşlar. Yani bugünkü video bu kadardı. Ancak size bir bilgi vermek isterim. Bilecik'te bir de arkadaşlar sarı karpuz var. Bu bilgiyi de bana bir arkadaşım vermişti. O da buradan çok teşekkür ediyorum. Yani sarı karpuzu yiyemedim arkadaşlar. Ama var yani bilecek de yetişiyor arkadaşlar. Belki yerim o videoyu alamayacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsan sevinirim. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.